selam arkadaşlar ben şengül efendim şengülün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili akrep arkadaşlarım güzel insanlar sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma da bekliyorum aboneliği buraya da bekliyorum bilmeyen arkadaşlarım için sevgili akrep arkadaşlarım akrep burcunun güzelleri efendim sizler için eylül ayın içerisinde sevgili akrep arkadaşlarımın hayatında neler oluşacak önce kahveme bakacağım ardından şöyle tarotlar açıp daha sonra meleklerle birlikte çıkıp gideceği sizlerin hayatından sevgili akrep arkadaşlarım. Şöyle lafı daha fazla uzatmadan sıvısını alıyoruz. Ve ao, güzel en azından karanlığı aşmışız. Bir ferahlık geliyor sevgili akrepçiklerim. Hayat yollarınızı görün lütfen. Nazar yok. Güzel siz nazarları baya bir sallamışsınız canlar. 1, 2, 3, 4, 5... 6 Altı diyelim altının biri yan tarafa saplanmış durumda 5 kişi diyelim ya da %50'niz diyelim %50'niz artık bir şeylerden sıyrılmış sevgili akrepçiklerim benim yani bakın 5 tane yolu görün şunu saymıyoruz pardon ne tarafta bunu saymıyoruz o da tam olarak yan taraftan kopamamış hala bir şeyler var elini ayağını bağlayan bazı akreplerimizin sıkıntılar var değil mi ya aile büyükleri var ya maddiyat olarak iki adım ilerleyememe veya çekip gidememe gibi bazı sıkıntılarını çekme durumunda olan akreplerimiz var hala yan tarafa bağlı durumda bağlı yani bağlı özgürlüğünü maddi manevi özgürlüğünü elde edememiş olanlarımız var yüzde ama yani süper çıkmış zaten hissettim tamamen karanlığı artık aşmışsınız sevgili akrep arkadaşlarım şöyle bir bakacağım güzel çok güzel harika sizler de temiz temiz artık temizliğe ferahlığa doğru gidiyorsunuz çok güzel ha, ağırlıkları atmışsınız ya engelleri aşmışsınız birçok akrep arkadaşım gerçekten maddi manevi sıkıntı özellikle maddi alanda çok şeyleri geride bırakmışsınız canlar siz çok şeyleri geride bırakmışsınız birçok akrep arkadaşım tabi hepinize söylemiyorum birçok akrepler nasıl diyeyim muradına ermiş maddi alanda ya miras geçti eline ya yıllarca sabretti de güzel bir işe başladı bir anda bir işçi yoluna çıktı ya da eşiyle eşinin eline fırsatlar geçti de eşinden dolayı böyle bir rahata erme durumları var Çok çok çok çok akrep arkadaşım Maddi alanda gerçekten ferahlamış bu bir İkincisi evli çiftlerimizi görüyorum onları da gayet iyi gördüm çok güzel tertemiz sıkıntılar gitmiş ve buna rağmen küçük küçük bir dünya balıklarınız var gerçekten Eylül ayı içerisinde küçük çaplı da olsa 3 kuruş da olsa hani tabiri caizse balık para demektir sevgili akrep arkadaşlarım Güzel sürprizli haberler alacaksınız sürprizli yardımlar göreceksiniz birçok akrep arkadaşım da burada geriye bakış yapmış nerede kaldı o eski günler diye ve o geriye bakış yapan arkadaşıma yardım üstüne de yardım gelecek gerçekten Eylül ayı içerisinde sevgili terazi arkadaşlarım kalpleriniz düz çıkmış sizlerde barış geliyor canlar ekislerinizde küslerinizde eski eşlerinizde hani ters düz olmamış güzel tertemiz ve düzgün bir şekilde çıkmış kalbiniz yalnız şöyle söyleyeyim canlar hmm, şimdi bazı akrab arkadaşlarım özellikle de boşanma aşamasında olan akrab arkadaşlarım baysın veya bayansın hiç önemli değil boşanma aşamasındasınız değil mi boşanıyorsunuz ama mahkeme devam ediyor karşı partneriniz ya bu bu ay niye böyle oldu bilmiyorum akrep akrebe gelene kadar diğer burçlarımızda da aynı şeye rastladım arkadaş ne kadar güzel bir şey gerçi güzel bir şey çıkan karşı partnerler boşanmak istemiyor Allah Allah bütün burçlar birbirini mi takip ediyor anlamadım ki aynı şey sizde de çıkmış sevgili akrep arkadaşım boşanıyorsun bay veya bayan karşındaki kişi çok pişman mahkemeyi durdurmak istiyor gönlünüzü almak istiyor Sizden ayrılmak istemeyecek Eylül ayı içerisinde ama şu var siz tabi ki pek sıcak bakmıyorsunuz artık karşı tarafın ne hatası oldu onu tabi siz biliyorsunuz canlar ben o kısmını kurcalamayacağım olmuyor taraf tutmak gibi oluyor onu yapmayacağım yani yapacak bir şey yok ama siz pek sıcak bakmıyorsunuz da yalnız karşı taraf çok çok üzgün Tekrarında küçük küçük develeriniz de çıkmış sizin ya ya Eylül ayı içerisinde sevgili akrepçiklerim güzel güzel gerçekten sürprizli hem yardımlar göreceksiniz hem de çok evlilik teklifleri alacaksınız sizler gerçekten böyle bir şey yok çok güzel çıkmış sizin bu falınız sevgili akrepler küçük çaplı da olsa çok güzel maddi alanda elinize bir şeyler geçecek güzel haberler alacaksınız sevgili bekarlar evliler evliler eksler küsler eksleriniz de sizlerle barışmak istiyor sizleri kaybetmek istemeyenler barışmak istemeyenler de var arkasını dönmüş olanlar da var ama çoğunluğu sevgili akrep kardeşim sizi kaybetmekten korkuyor evliler burada çok güzel çıkmış geçmişin olumsuzluğu geride kalmış maddi alanda da güzel enerjiler geliyor Biraz şey de çıkmış sizde ama. Çalışma hayatınızda bir azim, bir hırs durumları çıkmış. Eylül ayı içerisinde canlar baya bir karışık vaziyette çıkmış. Bakın karışık bir vaziyette çıkmış burada. Hepsi belli. Kafa kafaya vermiş çiftler, çalışıyorlar çoluk çocuk. Enerjiniz yerinde. Güzel, çok güzel. Sağlık olarak ben size şunu söyleyeyim. İki tanesi güzel. Yine bir tanesinde de söylemek durumundayım. Tabut çıkmış canlar. Ölüm çıkmış. Buna yapacak bir şey yok. Ağır hastanız var ise vefatı görülüyor. Buna da hiçbir şekilde dedemizdir, babaannemizdir, ninemizdir. Şimdi saklayamayız. Doğruyu söyleyeceğiz değil mi canlar? Onu tamam. Ona lafımız yok. Ama ikisi güzel çıkmış. Öyle ağır bir şey görünmüyor. Hani benim gibi olanlar beni izleyen arkadaşlarım gayet iyi duruyorsunuz güzel sürprizli evlilik teklifleri sevgililik teklifleri barış teklifleri hep sizlere uzanacak eylül ayı içerisinde bolca balıklarınız da çıkmış güzel tertemiz yerlere doğru gideceksiniz sevgili arkadaşlarım bazı akrep arkadaşlarım bay veya bayansınız her kimseniz cinsiyet önemli değil sevgili akrep arkadaşım ilişkisi devam eden arkadaşıma söylüyorum bunu evlisin veya değilsin ama daha çok bana sevgili gibi geldi siz akrep burcu güzel insanlar kuşkulusun aldatıldığını mı düşünüyorsun sana yalan söylenildiğini mi düşünüyorsun neyi düşünüyorsan bu ilişkiyi bitirmek istiyorsun ilişkiyi bitirmek isteyeceksin bitireceksin de ilişkiyi bitirmek istemen aman Allah'ım yok böyle bir şey karşınızdaki bu partner bay veya bayan ölmüşten beter olacak bizde öyle derler. Bizde gerçekten ölmüşten beter oldu derler ölmüşten beter olacak sizi kaybetmek istemeyecek sorunlara çareler bulmak isteyecek bir türlü gönlünüzü almaya çalışacak yani sizin ilişkiyi bitirmek istemeniz onun için çok büyük bir kayıp gibi hissedecek sizi çok büyük bir kayıp olarak hissedecek çok çabalayacak sizi tekrar kendine çekmek için onun dışında güzel çıkmışsınız enerjiniz yerinde evliler mükemmel çıkmış. Tamam sıkıntı içinde olanlar var ama onlar biraz mücadele edecekler. İş hayatınızda iş yükünüz biraz ağır görülüyor canlar sizin. Yani daha çok kazanalım diye belki borcu olan sevgili akrab arkadaşım olabilir mutlaka var. Mutlaka var yok demiyorum. Veya daha iyi maaş alabilmek için zam alabilmek için önünü göremeyen akrab arkadaşlarım var. İş yükü üstüne iş yükünüz artabilir. Gerek var mı kabulleniyorsunuz ama kabulleneceksiniz iş yükünü sizler kabulleneceksiniz tamam ya eyvallah ben bunu yaparım diyeceksiniz baya bir yoracak sizi ama çetin bir mücadele bekliyor iş hayatında sizi eylül ayında çetin bir mücadele bekliyor sevgili akrep burcunun değerli bireyleri sevgili arkadaşlarım evet çok güzel bakın yollarınız falan tertemiz çıkmış artık böyle yavaş yavaş ferahlığa doğru genel olarak söylüyorum bakın ferahlığa doğru gidiyorsunuz sevgili arkadaşlarım çok güzel evlileri mükemmel gördüm çok güzel çıkmışsınız harika sağlık durumunuzda iyi bir kişi hariç iki parça çok güzel maceraya atılmak isteyeceksiniz Eylül ayı içerisinde bazı partnerlerinize veya aşık olduğunuz kişilere kendinizi ispatlamak isteyeceksiniz Güzelliklere düşkünlük duyacaksınız bir şeyler sizlere çekici gelecek genel olarak söylüyorum bay veya bayansınız maddi alanda da çok harika ve güzel çıkmışsınız canlarım benim sizin eksler küsler pişmanlar haberiniz olsun ama sürprizli güzel haberler ve ya özellikle de maddi alanda çok küçük küçük, çok balıklarınız çıkmış. Çok kısmetler gelecek size. Küçük ama, küçük çaplı ama gelecek. Bakın bu da aynı şekliyle. Görüyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Karanlığın çoğu gidiyor. Çok az bir şey kalmış. Herkesin hayatı bir değil. Sevgili akrepçiklerim. Çok güzel, güzel sürprizli haberler alacaksınız. Nişanlar var, düğünler var. Burada çift çift çıkılmış. Karşılıklı sarılmalar, barışmalar. Eksileriniz çok pişman sizin. Boşanma aşamasında olan partnerleriniz pişmanlar artık ne yaptılar onu tabi siz biliyorsunuz sevgili akrep burcunun güzelleri hiç önemli değil karşı taraf üzgün pişman ve sizi kaybetmek istemeyecek güzel çok güzel sevgili arkadaşlar çok küçük küçük çıkmış bazılarını gözüm görmüyor sevgili arkadaşlar soru işaretiniz de çıkmış sizler aydınlığa doğru gideceksiniz bakın tertemiz çok az sıkıntısı kalmış benim akrepçiklerimin efendim balığınızda görün balık size gelmeye ramağa kalmış bakın kısmet üstüne kısmetiniz gelecek ya valla küçük çaplı da olsa bu da çok küçük bir şey değil çok küçük değil arada küçük balıklar var onlar küçük çaplı 3-5 kuruşluk öyle ya da böyle düğünler barışlar nişanlar çok güzel kafa kafaya vermişsiniz anlaşmalar Sevgili arkadaşlarım özellikle adında B harfi olan C harfi A harfi F harfi olan arkadaşlar şöyle biraz yakını alayım da gözlerim de bazılarını görmüyor. Y harfi L harfi olanlar sevgili arkadaşlarım sizler orta çaplı bakın çok güzel toplu halde barışlar ilan edeceksiniz anlaşmalar yapacaksınız. Bu harflerde aynı nasıl sizde bu harfler var ise sevgili arkadaşlar her şey karşılıklıdır. Aynı şekliyle bu harfler karşınızdaki kişilerde de mevcut. Onu da söyleyeyim yani karşılıklıdır kesinlikle toplu anlaşmalar yapacaksınız. Güvenebilirsiniz çevresi temiz çıkmış hiç merak etmeyin üstüne gayet ferah güzel yere doğru sizlerde gideceksiniz enerjiniz çok güzel maceracı olacaksınız. Bazı sıkıntıları atlatamadım. Bazı akrep burcu arkadaşım kabullenici olacak. Eylül ayı içerisinde ben sabırla bir şekilde azimle bunları atlatırım diyecek. Birçok akrep arkadaşımı da burada görüyorum. Geçmişe örtü çekiyor. Kaderini değiştirecek. Bitti. Tamam. Kaderinizi değiştireceksiniz sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Kaderi değiştirmek derken hani memnun olmadığınız şeyleri değiştireceksiniz. Çok sürprizli, güzel haberler gelecek sizlere. Küçük çaplı da olsa gerçekten güzel haberler gelecek. Sevgili Akrep burcunun bireyleri. Evet, sevgili arkadaşlarım. Bakın gidiyorsunuz yolculuklara çıkabilirsiniz. Seyhatlere çıkabilirsiniz. Kaderinizi değiştirmek için gidişler yapabilirsiniz. Bakın bu yurt yurt dışı olabilir, yurt içi olabilir. Ya bir evden başka bir eve taşınma olaylarınız da olabilir sevgili arkadaşlarım. Kafaya koymuş birçok akrep arkadaşım bu kader değişecek diyor değişecek değişsin ki ben memnun değilim diyor bazılarınız ama hepiniz değil çoğunuzu çok güzel gördüm sevgili arkadaşlar bazı şeyleri elde etmişler birçok akrep arkadaşım bazı memnun olmayan arkadaşlarımız var kader değişsin diyor bakın maddi alanda daha güçlü olmalıyım veya aşk alanında ben daha güçlü olmalıyım ben memnun değilim demektir bu kartımız ama para işlerinde de başarıdan söz eder. Kader değişsin. Ben bazı şeylerden memnun değilim diyor benim sevgili Akrep Burcu arkadaşım. Değiştireceksin de yalnız biraz bir mücadele gerekiyor sevgili arkadaşım. Öyle bir şiha deyince olmuyor. Değiştirmen için, ebedi doyuma ulaşman için birazcık mücadele. Zaten mücadele çok çıkmış sizde. İş hayatınızda çok mücadele çıkmış. Ama şu var sevgili arkadaşlar... Dünya kadar mutluluk geliyor. Azimlisinizdir. Ben her zaman söylerim Akrep çalışkandır. Buyurun, kabulleneceksiniz diyorum ya. Yok böyle bir şey. Sorumluluklar üstünüze yüklenilecek. Eylül ayı içerisinde siz de kabul edeceksiniz dedim ya. Buyurun, kabullenmek demektir. İş hayatı burası. Burası iş hayatı. Sevgili arkadaşlar, şimdi aşk hayatımız adaletin terazisi geldi. Evet etki altındayız. Çünkü neden boşanmalar var sevgili arkadaşlarım. Karşı taraf bakın burada da boşanma çıktı. Karşı taraf etkiniz altında. Boşanmak istemiyor. Tıpkı az önce söylediğim gibi tekrar diyor bu hale gelelim. Acı çekiyorum diyor. Al şu mahkemeyi geriye diyor ama bazı birçok terazi arkadaşım pardon akrep arkadaşım birçok akrep arkadaşım olaya sıcak bakmıyor. Teraziden teraziye gittim olaya sıcak bakmıyor sıcak bakanlar var ama azınlıktan sevgili arkadaşlar bakın gördünüz değil mi tekrar eskiye dönmek istiyor sizin partnerler şimdi sağlık sağlık olarak biraz denge kaybınız olabilir korkular duyabilirsiniz duymayın duymayın sevgili arkadaşlarım sizin sağlık güzel çıktı bakın burada da güzel çıktı aileden destek göreceksiniz sevenlerinizden sizi seven insanlardan bakın destek göreceksiniz şimdi önce sizin iş hayatınıza bakıyoruz dediğim gibi baya bir mücadele çıkmış iş hayatınızda çalışan bay veya bayansınız sevgili akrep kardeşim sorumluluğunuz artacak arttı mı ama patron yapıyor ama iş arkadaşlarınız ama şefler müdürler yapıyor ya da kendi işinizi yapıyorsunuz da iş üstüne iş aldınız öyle farz edelim kabulleniyorsunuz kabulleneceksiniz olsun ya ben bu bir ayı da atlatırım ben planımı projemi yaparım mutlu bir geleceğe ben giderim diyecek sevgili akrep arkadaşlarım ve üstesinden de geleceksiniz merak etmeyin gelelim aşk hayatınıza az önce söylediğim gibi boşanma aşamasında olan veya ayrılık aşamasında olan illaki boşanmak gerekmiyor ayrılık aşamasında olan sevgili akrep burcu arkadaşlarım sizin eksleriniz veya küsleriniz boşanma hiç fark etmiyor bakın etkiniz altındalar geçmiş hatalarını düşünüyorlar pişmanlar sizi düşünüyorlar acı çekiyorlar tekrar bu şekilde olalım diyorlar sevgili arkadaşlar bunlar çıkmış bu resmen belli tamam etki altında kalabilirsiniz şimdi onları bir kenara bırakıyoruz bekar olan arkadaşlarım kendilerine kısmet arayan arkadaşlarım güzel güzel haberler gelecek teklifler gelecek hiç merak etmeyin az ya da çok beğenirsiniz veya beğenmezsiniz o ayrı bir şey ama kısmetleriniz olacak sevgili arkadaşlarım bakın Adaletin terazi çıktı burada hiç merak etmeyin doğru yargı yapın diyor karşınıza çıkan kısmetler adaylara karşı doğru yargı yapın hemen bir an etkisi altında kalmayın geçmiş hatalarınızı göz önünde bulundurun öyle ben hemen etki altında kaldım ben aşık oldum diyerek bunu hayal etmeyin görüntüsü sergiliyor burada önce bir tanı bir bak bakalım bu insan kimin nesi kimin fesi geçmiş hatalarını göz önünde bulundur uyarısı veriyor buradaki açılımım aşk hayatınız için gelelim sağlık durumunuza bazı arkadaşlarım tabii ki sorumluluklarından dolayı bakın burada bir denge kaybı söz konusu mu evet söz konusu ama şurada güneşi de unutmayalım bu kartımız denge olduğu gibi şanstan da söz eder bizlere sevgili akrepçiklerim şansa doğru gideceksiniz bakın şanslı günlere doğru gidiyorsunuz bazı akrabalarım arkadaşlarım hafiften korku, endişe duyabilir sağlığıyla alakalı. Hiç korku endişe duyma. İşte hastane, işte doktor diyorum ben. Rahmetli Barış Manço gibi doktorumuza gidelim. Muayenelerimizi olalım sevgili arkadaşlarım. Doktorumuz ne öneriyorsa onlara aynen uygulayalım. Ardından bakın ailelerden de yardım göreceksiniz. Çocuklarınızdan, eşlerinizden, sizleri sevenlerden sağlığınızla alakalı bakın yardımlarda göreceksiniz ya ben bugün benim başım ağrıyor örnek veriyorum arkadaşlar veya kolum bacağım ağrıyor eşiniz veya çocuklarınız veya kardeşleriniz seve seve size bir bardak suyu getirecek bir fincan kahveyi getirecek size güzel güzel hizmetler verecek mümkün olduğunca yardım etmeye çalışacak yardımsever bir milletizdir biz, sevgili Akrep Burcu'nun bireyleri zaten burada da gördüm böyle bir yardımlaşma durumu haber üstüne haberler siz artık tamam diyeceksiniz geriye bakış yapacaksınız diyeceksiniz ki nerede kaldı o eski kötü günler o berbat günler hepsi geride kaldı diyor. Zaten diyenleriniz de var sevgili akrep arkadaşlarım çok güzel çıkmış açılımınız Allah daim etsin diyorum Allah bozmasın güzel yere doğru gideceksiniz sevgili arkadaşlarım. Bakayım bunun için meleğim ne söylüyor sizlere? Işığı yarat diyor bakın. Işığınızı yaratacaksınız. Çok güzel bir karttır. Düşüncelerinle, duygularınla ışığını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Yani diyor ki meleğim karamsar olma. Karanlık düşünme. Olumsuz düşünme. Hayata, evrene pozitif bak. Ne kadar pozitif olursan etmesine bilirsek Allah sizlere daha güzelini verecektir demek istiyor sevgili arkadaşlarım karamsarlık yok zaten güzellikler de gelmiş size de gelmeye de devam edecek sevgili akrep arkadaşlarım efendim Eylül ayı açılımının sonuna geldik sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma da aboneliğe bekliyorum buraya da bekliyorum benim olduğum her yere sizleri bekliyorum sevgili akrep arkadaşlarım efendim bu açılım bitmiştir